Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Buharla far temizleme işlemi nasıl yapılır? Onunla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle olarak bir kovanın içerisine deterjanlı su koyarak zımparalarımızı 3 sıra olarak 800, 1200 ve 1500 olacak şekilde sırayla vuracağız. Zımparalama işlemi bittikten sonra buhar işlemine geçeceğiz. Onu da zaten videonun devamında tarif edeceğim. 800'den başlıyoruz en kalınla. Yüzeydeki çizikleri közel çizikleri özellikle alarak yüzeyde bir zemin oluşturacağız ilk önce. Aşırı bastırmadan sulu yumuşak bir zeminle Üstemi ben bu şekilde devam ediyorum. İki farı da sırayla geçtikten sonra son halini tekrar videonun devamına bırakacağım. En sonunda buhar vererek e, aradaki farkı görmüş olacağız. 800 tamam. Şimdi 1200'e geçelim. 1200 de tamam. Şimdi en ince hali 1500'e geçiyoruz. Burada bu şekilde. İşlem bu şekilde. Şimdi buhar kısmına geçelim. Arkadaşlar zımparanın son hali bu şekilde. Şimdi işlemimize başlıyoruz. Buyur usta. Aradaki farkı görüyorsunuz. Hasta cilaydı, parlatmakta bu tarz geçici sonuç. Bu buhar sistemi daha kalıcı. Aradaki farkı zaten siz de çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Cam gibi oldu eski halinden vallahi hiçbir şey kalmadı. Bu uygulamayı arkadaşlar kanaldaki üyelerimiz için özellikle yaptık ben de hiç daha öncesinde kullanmamıştım gayet başarılı oldu. Videomuzu beğendiyseniz sayfamızın altına yorum yapıp bizlere destek amaçlı takip edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.